Yelkenli ve motorlu çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Bodrum Gümbet Ada Boğazı'ndan çıkıp Kissebükü koyuna demirlemiştik. Burada da güzel drone görüntüleri vermiştik sizlere. Bu koyun yandığını çok üzülerek tekrarlıyorum. Ayrıca Kissebükü'ne gelirken diğer kameramızla çektiğimiz bazı görüntüleri de tekrar paylaşıyorum. Birçok girdili çıktılı koyların bulunduğu bu bölüm gerçekten çok hoş oldu. Ancak bize çok büyük bir acı gerçeği tekrar hatırlattı. Neredeyse bütün bu koylar yanmıştı. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kısımlar Adası'nda çökenler mi olmuş? Bu Orak Adası'nın bir koyu? Güzeye bakan koyu. böyle var. O da bitiyor. Orak adası bir de Dineyko'yu var. Burada da iki şezlong bir şemsiye var. Zoomlamaya çalışayım. Bakın zoomlayabilecek Zor oluyor tabi uzunlamaz. Şu mesafeye. <gülüyor> Bu arada Orak adası da burada kaldı. Şu işte girişi diğer hani böyle doğuya bakan boyu. Şimdi mesela karşıda bir adet tekne hemen grubumuzda Gördüğünüz gibi. Ee, hemen çatışma kurallarını hatırlıyoruz. 3 derece sancak verdim otopilottan bu yeterli olacaktı zaten yani aslında ee, nasıl söyleyelim iskele fenerleri birbirine bakacak şekilde geçiyoruz geçiş krallarınca burada bir koy daha var gene zoomlayacağım sallanabilir yani bir tane tekneden zoom yapıyoruz. Böyle böyle plajcıklar memnun. Bazıları böyle güzel gözüküyor yani. Zaten güzel ama böyle hani dik taşlarla çıkılıyor. İnsanın ayağını çok kesiyor böyle kaya tırmanışına benziyor. Yani böyle duruyor ama aslında orası mesela Belki bir buçuk metre böyle önü dik hani büyük böyle çakıl taşları oluyor genelde. Bir koyucuk daha var. Burası da güzel gözüküyor. Çocuk ve oraya gizlenmiş tekne. Çok güzel gözüküyor. Kaptanın kahvesi ve çopu prensi yardım O çok önemliydi. Onlar gelmezse... Hayır <gülüyor> o benim kahve. <gülüyor> yani şunlar hırsız yine başlayamaz kaptan. <gülüyor> Hemen veriyorum. Simsiz bir koy daha. Burada... Bir örümcek böv var. Geleni yemek için bekliyor. Da bekliyor. Evet devam ediyoruz. Istikametimiz, istikamet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve bir bunun daha son buluyor. İşte kayalar ve tehlikelerle dolu, çok güzel Akdeniz sıfır dağda rüzgar. Tehlike olan bir şey. Evet, evet, evet. Buradan Kiselie geliyoruz. Az kaldı şu bu tarafta. Evet. Burada bir yıkıntılar, bir şeyler var. Adalıyalı da şurada bir anıt tekel görüyorsunuz. Rahmetli Sadun Boro için yapılmış. bir resmi var yılının kalıntıları. Bu harabeleri biz gezmiştik daha önceden. Buraya yol geldiği için gelip, işte hatta karavan bile koymuşlar. İnsanoğlunun yok ettiği bu doğal güzelliklere belki 50 sene sonra bile ulaşamayacağız. Belki üzerlerinde betonlar bitecek, belki başka şeyler olacak bilemiyorum. Ancak umarım bizden sonraki jenerasyonlar buraları korur ve güzelleştirir. Giderken denize girmek isteyen Mert kaptan. Geride kaldım. <gülüyor> evet, tekerlek limanı gözüküyor. İskelemizde. Zoomlayalım. o evcik var koskoşa sahil. seyrimiz güzel devam ediyor deniz sıfır burma burnu Gözüken yer. Şöyle azıcık sunmayayım. Burası Mazı plajı. Ilgın ya da ince yalı falan. Ilgın, yani ince yalı. Ya, ilgın. Burada ise bir otel gibi. Daha çok. İlk orada oturmuştuk. Burada mı oturduk? Burada <gülüyor> oturmuştuk. Ha? Evet. Kafeye, burada buraya zamanında da motor gelmiştik ne yaptık ya daha sonra i̇şte kafede giyindik mayolarımızı falan takıldık denize girdik bir şeyler yedik sonra tekrar uçalım evet ne mazı ılgın. Bir gün mazı var. Neyden aşağı şekil, neler şekil yapıyor. Ne çekiyorsun? Mazı ılgın. Hadi bakalım. Aa, oh, burada kayalıklar var. Oo, o. Hadi, fikri yaptırıştır. Hadi, işte kayalıklara vur. Sakin bir tatil arayanlar için bence Urmoz'u ve civarı çok çok uygun. Kamp bile var galiba şurada karşımdaki plajda bir sürü çadır görüyorum. Bodrum'a yakın ama Bodrum gibi değil. Gayet güzel bence. Bodrum'da alevlere teslim olan noktalardan bir tanesindeyiz. Şu anda kameraman arkadaşı Ahmet Turhan Altay ile birlikte mazı köyündeyiz. Elikopter 6.30'da yede su almaya başladı. Helikopter. Helikopter Yani bir tane helikopter vardı bizim kalktığımızda. Oradan biz de çökermeden kalktık başka bir koyaya geldik. Aynı durum orada da geçiyor. Aynı, aynı durum öyle. Ondan sonra bir tane iki tane helikopter oldu. Yangın söndürme için oldu. Bir, i̇ki tane helikopter yetişmez ki yani. Böyle gözüküyor. Yazık değil mi yani bu insanların yerlere? Yazık değil mi bu şekilde. Böyle yani. Tehli evet, farkı yapar. Ya. ya teknede ne güzel şarkılar müzikler dinliyoruz arkadaşlar ama yani şu kayıt işi hemen telif hakkı YouTube'un ay yıldırdı yani bizi. Sizinle paylaşamıyoruz dinlediğimiz şarkıları. Mara Mara Mara Mara Mara Mara Mara Mara Mara Mara Mara Mara Mara Mara Denizlerin Yuvalarına mı Sokak yoksa? kedileri, He? Maartılar. Vay, çok güzel gözüküyor mağara. Evet. La la la la la la la la la la. Mağaranın içine bakalım. Fazla yaklaşmayalım. Ha, bunu da daha geniş, daha faydalı. İyi Burada bir koy daha var. Kesik burun denilen hemen burnun orada. Gayet güzel gözüküyor. Bunun oradaki ıssız bir koy buldum sana. Sız galiba mı? Değil, ben onun ilerisi o. Orada bir anten gibi bir şey var. Ne o? Ha, burada da ufak tefek yıkıntımsı bir şeyler var. Belki orada arkada varmış. <Gülüyor> Issız bir koy. Gülmen mağaralı yer. Devamlı kayaların dipleri oyuk oyuk düşüyor böyle. Her taraf şöyle yani Tekneler çeşitli köşeleri kapmışlar. Kargılı koyuna giriş yapıyoruz. Bir restoran gibi bir şey var. Kamp atanları görüyoruz. Küçük balıklar. bir bir bir. Kartmaya geldiğinizde şu karşı tepedeki 3 tane vericiden anlayabilirsiniz. Tam bakın teknenin üstünde kalıyor. Çökertmenin yamaçlarında yangının izleri hala gözüküyor. Restoranların iskelelerine tonunuzla bağlanabilirsiniz. Mandıra Filozofu filmi burada çekilmiş arkadaşlar. Orada öyle yazıyor. Çökertmedi. Şu an teknenin kıçını karşı kayaya bağlayacağız. Eda kıçını bağlamak için kendi cömertçe, kahramanca atlayışına hazır. Atla bakalım kıyım. Boşta. Evet atladı. Şimdi artık halatı vermemiz lazım Eda'ya. Evet Eda gördüğünüz gibi yüzüyor ne dikkatli dikkatli Eda'nın üstüne gidelim ki ona yardımcı olalım. Atlarken motoru boşa alıyoruz ki pervane dönmesin. Ne olur ne olmaz diye. şekilde gitti. Geçirdiği zaman ben buradan halata alacağım. Şöyle geçireceğim. Sonra bağlayacağım. Tamam mı hocam? Evet. Tamam. Şimdi geleceğim. Bağlandık. Görmüş olduğunuz gibi. Ve dağ başarıyla bağladı teknemizin. Her zaman bir kaptanın ihtiyaç duyduğu birisi. Bir adet başarılı miç o. Acayip. Çıkacak mı? Hadi ya. Yeminle. İyi. Çökertme. Koyu. Bayağı kalabalık koy. Başka gerek var mı? Bağlamak? Yok yok. Bizim teknemiz küçük. Küçük teknenin avantajlarını yaşıyoruz. Burası çok derin. Derin mi? Evet. İlk kaya. Kestane bol. Dik kaya kestane bol. Ha? Yani şu taraf tabii ki. Bir tarafından bahsediyoruz. Hem kayalık hem kestanelik. Hem de yani derin elinden, bir koy. Bu koyda neler oluyor? Burası 5-6 metre var kum. Bakalım. Verişte. Kum ve erişle karışık olduğunu, 5-6 metre olduğunu iddia etti Eda. Bakalım doğru mu? İddia etmiyoruz. Bakıyoruz tam 6 metre. Sol üstü bak. Tam 6 metre. İşte göz bu. Su sıcak dedi. 26-8. Evet 27 derece. Gayet sıcak. Bravo Eda. Evet. 10 üstünden 10 puan veriyoruz sana bugün. Kazandın. Akşam bulaşıklar Mert'ten. Oley! <gülüyor> Çökertmede gayet sıcak zamanlar geçiriyoruz arkadaşlar. Ya alev esiyor anlatamam yani birden bir alev başladı. Çok sıcak. Yani sanki Antalya'dayım yani. Alev esmesine ben Antalya alışkınım. Eriyoruz yani kaptanla şurada. Ve deniz de aşırı sıcak serinletmiyor Konya altı gibi Önce şuraya gorduk. Tamam. Şuraya. Bye bye Doris Reis Arkadaşlar şu anda ile çöketme arasındayız. Burada bir cehennem yaşıyoruz. Yani inanılmaz bir şey bu. Geçelim mi? <gülüyor> şey, burası kamp ya bir şeymiş. Çok değişikli bir yer. Güzel gözüküyor. Bir kamp ve <gülüyor> ağaçlar. Bak şöylekissen abi. Sen çok tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> Bakın mandıra filozofu burada çekilmiş. Tağdım <gülüyor> Bora var orada vesuno. <gülüyor> Çok hızlı geliyor ya! Kuşlar ve fareler cirit atıyordur. ne? Çok, Çok tatlı var. kuşlar. İmziyar balıkçı. Kaptan İbrahim Orhan Restoran isimleri böyle Bunun ilk yok evet de, Tonoz'u yapsamışlar var yapsamışlar hepsinin yapsamışlar yok yapsamışlar. Aa evet Onlar da böyle açıklara hep tonoz atmışlar O Yunan Adası'ndaki gibi Kalimnos'taki gibi 1983 Çökertme restorana gelmiştik daha önce Marketi de var bir şeyler almıştık Bunları motorlu turda gerçekleştirmiştik Çökertme balık restoran Rosemary Art en sonunda bana aldığı evi gösterdi arkadaşlar. Şu mavi çatılı evmiş. Sağ Mavi boncuk gibi evim var. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. 10. evlilik yıl dönümü sebebiyle. <gülüyor> Artık ben bir çekertmeliyim. Ampun Keramos diye bir yer gördük çökertmede. Güzel gözüküyor. Kendi çadırları var. Bir de Outdoor. şey de var. Outdoor sporları var. Şöyle göstereyim. Böyle bir security botu var. Bir de yelkenli ve ufak sporlar yelkenlileri var. Şöyle katamaran var. Köpek geliyor. Yangını önce Mazı köyünü ardından çökertme Mahallesini yaktı. Evler, restoranlar ve ahırlar adeta küle döndü. Biz böyle oturuyoruz. Önümüze kozalak düştü işte ateş yokken. Yani çok hızlı gidiyor. 15 dakikada zaten yandı çökerçi. 15 dakikada başladı, yürüdü gitti. O kadar bitti yani her şey, 15 dakikada bitti. Evet, şimdi çökertme akşamındayız. Baktım ki yan tekne gidiyor çökertme restorana. Daha doğrusu kayıkta çökertme restoran yazıyordu. Ondan sonra ben de şey yaptım. Dedim yer var mı dedim, iki kişi rezerva yap, geliyoruz dedim. Öyle bir muhabbet geçti, şimdi gideceğiz botla. Tamam herhalde. Sonra yandaki tekneyi de almaya geldiler. Botları var mı yok mu bilmiyorum. Bazen kalabalık olunca çoluk çocuk bota binmek yerine böyle restoranın kayığı da alıyor. Daha iyi oluyor. Öyle bir şey de olmuş oluyor. Çırpıntı azaldı ama koy genelde biraz çırpıntılı. Bir de fön gibi rüzgar Kötü bir rüzgar esiyor değil mi Eda? Ne diyorsun Çok bugün? Çok kötü yani ya. Ne bu, bu böyle? Ya yüzümüz kupkuru oldu. Yılın bir şey esiyor böyle değil yani. mi? Yani Fön rüzgarı, bayağı fön rüzgarı Çok var yani. Çok dandik bir şey Dedim esiyor. Dedim ya, ya, Antalya evet. gibi aynı yani. Bugün Çok acayip böyle alev esiyor yani. Aynen. Ve böyle hemen kurutuyor. <gülüyor> Benim yerim edin. <de. gülüyor> <gülüyor> ben çöpleri atacağım, kütüphelik yapıp ileriye kaçırıyorum. Yaramaz bir çocuk. <gülüyor> Öbür ismi Baylan. Bay, hey Çok benim terliğim yok burada. Benim terliğim benzinliktir. Dur alayım da onu öyle şey yapayım. Allah. Hey açılmış ağzı dikkat Çok et yırtılmış. Dökülmesin. Kaptanın poposu. Hazır mısın Kapetan? <gülüyor> Çökertmeden diye bir türkü var ya. <gülüyor> Yerinden başladı. Hayır söylemedim. Niye aşk olsun? Çünkü geçen Kepova gezisinde söylemiştim yeter. <gülüyor> <gülüyor> Vay kaptanıma bak ya işte aşk ya. <gülüyor> aşk evet, diyoruz. Millet izliyor. Millet. İnsan izliyor insan. Dik tut. <gülüyor> ya şu ortam da bana sanki kameramanı, kameramanı olan YouTube Ama. kanalları da var. Çok güzel çekiyorlar. Evet. Ya hale bakar mısın? Benim de ya? olsaydı Anlamışlar. keşke bir tane kamerat. Bak şu an şöyle falan yani şöyle. <gülüyor> var. Da var, ayrı Orada çöpler arkadaşlar. var. Şuradan şu an tek buraya gidiyor. Oradan ip var. Oraya gidiyor falan. Benim çıkmam lazım. Üstümde yani, ıslanmaması yani lazım. Bir, bir de yandan motoru yatırsın. şey yapmam lazım falan. Hadi kapıyorum. Yani. <gülüyor> ha. Bye bye Doris. Take care of you. Bakalım. İstikamet çökertme İnsan izleyecek, insan Sana görecek <gülüyor> Geldik Daha böyle git Sonra kendi sağına dön Dönebilirsin Ne güzel tarif ediyorum değil mi arkadaşlar? Dönüp denize. Tamam. Sonra Mert diyor ki insan gibi çek bunu insan izleyecek. Sanım ha diyeceğim. iyi de yani şöyle bir ortamda çek yalnız çıkarken şey. Bir şey yapacam bak şu elime bakın şöyle tutmuşum. Gene bile iyi çekiyorum yani. Ne olacağı acaba şöyle çalkantılı bir denizdeyiz. Yapacağım. Şey Yüksek artık ha. Evet yüksekmiş. Merhaba. Yine kameramanımız olmadığı için bu kısımları çekemedik. Bu sene benim serzenişim bu. Benim de kameramanım olsaydı. <gülüyor> Yanaşmayı çekelim evet. Aa Polonya'dan gelmişler çok tatlılar. Polonya'dan gelen bir... Cim... Dans gelmişler. Yardım ediyorlar. Komşular hep yardım eder böyle. Teknemiz büyük ve güzel. Mert kaptan yardım ediyor. Ha, balonu ortaya atalım diyor. Sevgiler. En sevdiğiniz şehir neresiydi Polonya'da? Polonya'da Krakowla. Evet ya, Krakow ya. Krakow, canım benim. Krakowla değil, Krakow. En sevdiğim oydu. Bir de boşver var Oldu. Ya şimdi su alacağız ya, suyumuz bitiyor. Gökova'ya gideceğiz. Ya, orada su. Ne olur ne olmaz, belirleyelim. Şuraya baştan geliriz. Bence de bordalayalım. Buradan bordalarız, 2 dakika su alır, öyle çıkarız. Evet, evet, uygun. Rica ederiz su alabilir miyiz de. 120 litre tankımız var zaten. O, o zaman gayet uygun. Su da var, oley. Restoranlara yanaşmak e, avantajlı oluyor arkadaşlar. yani. Gümbet limanının fiyatını duydunuz. Evet, Hiçbir ciddi, şey yok. Bravo. Duşla tuvalet bile yok yani. Öğren Marina 330 TL bizim tekneye bir gecesi. Yani herhangi bir hani duş tuvalet dışında bir özelliği yok. En azından duş tuvalet var temiz. O, o yüzden falan, böyle sahil restoranlarımızı koruyalım. Fiyata, gerçekten de koruyalım, gerçekten yıktırmayalım. Yani. Sahil yani. restoranlarımız kıymetli. Böyle bağlanabildiğiniz hakikaten kıymetli deniz. Sabah deniz olur da <gülüyor> çünkü. <gülüyor> İçeri küçük, minimalist bir plaj. gerçekten. şöyle? Çekiyorum, evet. Yarım bu. Evet. Bizim yerimiz acaba neresi? Bence şurası. Hiç fark etmez olması tercih sebebim. Tercihan. Ya buraya biz böyle o zaman motorla geldiğimizde gündüz gelmiştik. Hiçbir şey anlamamıştık. Şimdi çok güzel gözüküyor. Söyledin mi Doris diye? Bence şu iki kişilik yerlerden birisi. Nasıl ortam? İyi güzel. Sadece. <gülüyor> Dol ismi. Oley. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yapmam Teşekkür ederiz. Çok güzel bir yer ayırmışsınız bize. Dedik şu ortadaki <gülüyor> zambak <gülüyor> Mert'in bahsettiği iskele şu arkadaşlar. <gülüyor> Tabaretler, jeneratör Son bulaşıklarımız. Hiçbir şey kalmamış. Sen nesin Adil abi kırmızı yumurta. Bakış oku. Adil Bey bakasın. Bir defa koy. Havalara gidece hemen. Merhaba. Tezkiye'nde <gülüyor> karades, ahtap ot salatası, atom, şımarık. Bunu geçtim. Haybalık peyniri. Hmm. Kaşarlı mantar, pancar, ızgara zeytin. Gül kurusu peynir karışık. Kırık mezesi, mücver, lakarda, kaya koru, gül kurusu ızgara peynir, şey pardon biber, fesleğenle levrek, levrek marin, patlıcan salatası, brotili, köpoğlu, deniz börülcesi, atom kesin, atom, şunu bir daha al. E, peynir meydu, külkuruşu beyaz, beyaz peynir karışık efendim bu, Gül külkuruşuyla, hmm. et, et, et yiyeceksiniz de hayvaneli evet. peyniri. Değil mi? Sanki olur mu? Veya kaşarlı mantar verebilirim birer tane. O da olur. Tamam. Atlam kaşarlı tamam. mantar. Evet. Evet. Bir tane de ot. Ot. kaya oram var. Deniz görüleceğim var. Hepsini de seviyorum. Isterim. Deniz olsun. Tamam. Aha. Tamamdır. Tamam. Teşekkür, Teşekkür ederim. <gülüyor> ya sen kapı bekçisi ya. Kapı bekçisine bak ya. Güzel. Sen mı benziyorsun benim, mikamamı benziyorsun. Mikamı ne yaptı? Çok özledim ya, ketlerimi çok özledim acaba ya, bu kızırmak. Bu nasıl kızın sen bir burun? Sen bir burun. Ne diyordu? <gülüyor> Yani. Bu şarkı periçita çalıyor da annelerimizin diyorum şarkısı. Evet, evet. Kaşarlı mantar. Kebabımı bekliyorum. Kaşarlı mantar. Güzel. Özlemişim. Atom. Ölgülce miydi? Ve Senin çökertme var. salatası. Şurada ne gelecek? Kebap gelecek. Çökertme kebabı. Kaptan afiyet olsun. Sağolsun. <gülüyor> güzel. Çökertme salatası, çökertme kebabımızı beklerken. Arkadaşlar Boruzil önümüzdeki 5 gün restoran veya başka bir market göremeyeceğini öğrenen Mert'in acil restoran işleri. Çökertme kebabını dibine vururken. 5 gün yok. Hadi bakalım. Yok öyle her yer restoran dolu değil. Aynen öyle. Afiyet olsun bakalım. Çocuk midene acı. Bak gerçekten ilk defa biber var. Evet. Böyle biber olur yoktu da adem. adem. <gülüyor> <gülüyor> Naber? Kökertme restorandan su alıyoruz. Bağladın mı? Evet. Bakayım nasıl bağlamışsın. Ben tahtamancaya atlayıp buraya. Sen kendin atladın değil mi? Evet çok kaygan çok ya duramadım yani Aynen. çok çiğ var şu anda acayip kaygan hareket At. edin böyle bağladık sığındığı kadarıyla bağladık sığındığı kadarıyla bağladık